İmkansız olan ne biliyor musun? Yıllardır yaşadıklarımı yaşayıp hala hayatta kalmam. Tek bir Allah kulu bana inanmadığı halde hala bir çıkış yolu arama. Ya yani kimse kimse gerçeği bilmek istemiyor. Bak, sen bakmayınca kaybolmuyor bunlar. Bak, yardımda oldum musun? Ama ben hepinize inat yaşayacağım. Ölmeyeceğim.